bî ennehu min ehlil kelami. o kelamcıdır birçok kelamcıdır bak en e, yani en ağır ifade velâ dîne onun dini yoktur dinsizdir diyor. şimdi ya e, bu arkadaşlar e, yani bu hakikaten bana ağır gelen bir ifade niye çünkü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 ya adamın görüşünü kabul etmeyin. Fark etmez. Ama adamın böyle bir derdi var. Tamam ya sizin gibi düşünsün veya düşünmesin. Bak, i̇şin merkezine böyle bir mantığı yerleştirmiş bir ilmi. Bu ilimle uğraşan insanları böyle dinsiz olarak itelendirmek hakikaten çok olabilecek en ağır ifade. Bilmiyorum Kadir hocam sen ne dersin?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 ben Recai Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Üstad'ım. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Olmayan ilk olan, değil olan. Ol. Şeref verdiniz hocam. Başta acısınız. Evet, yani böyle Üstadlar geldikçe biz biraz daha okurken e, böyle daha bir titreyerek okuyoruz. Aşk. Neyse, berekettir. Hakkılarınızı bekleriz inşallah sevgili hocam.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 bidatçileri eva hevesinde uyanların şahitlikleri kabul edilmez yani bu caiz değildir fakale bazı ashabi fi teviliz alik'e yani bunun tevil edilmesi noktasında yani malikilerin bir kısmı dediler ki innehu arada b ahlil ahwai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 Oturun oturduğunuz yerde. Sizin istikametinizi biz belirleriz şeklinde bir şey var, mantık mantıklı. Yani bir şamar alanı gibi bir mantığı işlediğini görüyoruz. Hocam şimdi bu Ashab-ı hadis bu kadar kelam karşıtı olan Ashab-ı hadis bir noktada kelam üretmek zorunda kaldı. İşin esas o noktası önemli noktası burası.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 Zaten kelam yapan ehli sünnet uleması da şey olarak hep böyle bir apolojitik bir tarzda. Yani biz hak görüşleri işte Mutezile'ye karşı mücadele savunuyoruz vesaire. Yani bir apolojik durumda oldular zaten. Ehli sünnet kelamı. Daha abi, sonra bir özgüven geldi birkaç asır sonrasında. ya abi tabii e, apolojitik yan illaki bulunacak. Ayrı mesele ama. Abi kelamın usulüne baktığımızda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 Yani olayında böyle bir şey var. Evet. evet. Neyse hocam. Ee, Allah e, gerçekten güzel kelam yapan insanların sayısını arttırsın diye dua ederim. Evet, evet. <gülüyor> Eyvallah. Ve minha yine daha herhalde şey söylüyordu. Yani hangi kelam? Değil mi hocam? Bu evet. da yapıyor aslında? Yani eleştirdiği kelamın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 böyle müdahale etmek gerekir. Yani sadece düşüncene, sözüne değil, yani fiziksel olarak da bir müdahaleyi gerektiren bir durum bir söz konusu olur diyor. İbn an Ahmede an Ahmed bin Halbede rahimehullah enhu kâle. İmam Ahmed bin Halbed'den şöyle rivayet edilmiştir. Ulama'ul kelam-i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 Ee, yani e, mantık usul tamam mı şey el hadis usul hocam. Tam el hadis usul Yani hani diyor ya işte şimdi el yevme ahmele tukum dinakum ayet ya hocam. Yani el hadis dinle nasıl anlaşılıyor? Yani burada evrensel ilke var. Yaşanmışlıklar var. Nesillerin kendi tecrübeleri falan böyle bir şey yok.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 yani ne bileyim mutezilenin tanrı tasavvuru adalet merkezidir onun otomatik bir sonucu var eşyalinin tanrı tasavvuru e, ne diyelim Allah'ın mutlak kudret sıfatından hareket eder onun otomatik bir sonucu var orada insan özgür değildir ama mutezil sistemde özgürdür İşte maturidi sistemde hikmet falan var biraz daha şeydir abi yani yaşanan şey de bu e, ne diyelim vaka da bu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 ilginç gelmişti. Bir ara e, Nurullah Taç'ın denemelerini şöyle bir karıştırırken bir yer geldi. Nurullah Taç dinle alakası olmayan birisi mahrum. Orada kendisini edebiyatta yeni usuller denediği için eleştirenlere cevabı var. Diyor ki siz diyor daha önce denenmişi şey yapmak suretiyle diyor onun güvenini yaşamak istiyorsunuz. Yeninin getireceği riski almaktan çeşitli korkaksınız vesaire falan. Yani çok şaşırmıştım. Hani onu biz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 Ne diyoruz? Batı medeniyeti diyoruz. Ee, e şimdi sen bir sistem kurmadığın için dolayısıyla karşısında duramazsın. Ne yapacaksın? Eklemleneceksin. Ama eklemlenirken işte krizler yaşanıyor değil mi? Ee, eklemleniyor, bir şekilde eklemleniyor ama e, dini de yani o zihnindeki din anlayışını da yani ne diyelim güzel bir hatıra olarak zihninde yaşıyor. E ne oldu din? Öyle değil mi hocam? Hı hı. Yani işinde böyle bir boyut var. Neyse çok fazla uzatmayalım hocam. Ben İnsan yaran olunca konuşuyor biraz. Evet, evet. Bir de yarana basıyorlar. <gülüyor> Aynen ya durmadan ya. E, siz de hocam. biz. <gülüyor> yani hocam sonuçta meslekler tarihçiler de şeydir. yalancıdır yani. Değil mi? <gülüyor> ben şimdi Kocaev'de biz Recai Hocam'la ikisini ikisinde yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Hem kelemci hem mezhepci. <gülüyor> Eyvallah. Zaten birleştirdiler. Ya. <gülüyor> Doğru, zaten birleştirdiler. Yani bu zındıkları böyle ayırma şeyinde zorlanmayalım. Bunları bir arada tutalım. <gülüyor> o da güzel. O da güzel abi. Evet. Devam edelim. ve Eydan dedi ki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 Fihi o kadar abarttı ki bunu. Hatta Hacer Haris Ebne Esed'inil Muhasibi Haris Haris el muhasibiden uzaklaştı. Ahmet bin Hamden arkadaşı, biliyorsunuz arkadaşlar. Işte. Muhasibi nasıl bir insan? Mazühdihi, zahit son derece zahit ve varahi, kalbi titreyen bir adam. Hak, hakikat yani. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir adama da diyor ki <gülüyor> bu adam hatalıdır. Yanlış görmek istiyorsanız bak bunlara bakma. Halbuki bu adam zahit Allah denince kalbi titreyen bir adam. Niye? Bir sebebi tasnifi kitaben. Yani bir kitap yazdı diye. Nasıl bir kitap? Firretti <gülüyor> alem Bidatçilere bidat, bidatçilere bidatçıların görüşlerini reddetmek için bir kitap yazdı diye ne yaptı? Harisel Muhasibi'den uzaklaştı. Ve kale dedi ki Harisel Muhasibi'ye hak yazıklar olsun sana. Eleste tahki bid'atehum evvelen. Sen bu adamların ilk önce bid'atlerini anlatmıyor musun? Tümme teruttaleyim. Önce anlatıyorsun sonra bunu ne yapıyorsun? Eleştiriyorsun. Eleste تحمل الناس بتصنيفك Yani sen bu yazdığınla insanları sevk etmiyor musun? Neye? ala mutalaatil bid'ati ve fi Yani bu adamların bid'etlerini böyle zihinlerde dönüşmesini, düşünülmesini, şüphe konularının zihinde canlanmasını, insanların bunları düşünmesine vesile olmuyor musun? ve idعوهم sen aslında bunu yaparak tamam mı yasaklanmış bir şeye çağırıyorsun insanlar nedir o Değil. Evet. Hey, görme görüş düşünce tamam mı? tefekkür ve bahs araştırma ha, yani düşünü düşünen insan fitnebaz insandır mantığa çıkıyor fitneti sen böylece insanları fitneye fucura çağırıyorsun Hadi, bu böyle ve fi kitabı bil isimli kitapta da şöyle geçmektedir. Ee, bu Dönemci dip noktada bir şey e, kitabın bilgileri var. Likaar Emir diyor, isimli Hanefi bir fakiihi. Daha Hı -hı. sonra Araplaşmış bir Türk diyor. Evet bu kitaba bakıyoruz. Diyor ki bu da taallumu. İlmi kelamı ve nazar ve nazar diyelim. ve ve nazar içinde nasıl hocam? Ve nazarı daha olacak adam. Değil mi? Hı -hı. Evet, kelam ilmini öğrenmek. Evet. Kelam yapmak yani düşünmek onun hakkında düşünmek. Ve nazaratı vera kaderül haceti yani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 Ha aynen. Aynen. Çünkü namaz vakitlerini tayini diyor ya ileride. Ha yani ilmin ucum öğrenmek kadere ma yu'lemu bihi veya ya bihi diye. De Evet, salati ve'l e, kıblet. Yani böyle bu ilmin ucunu ne kadar öğreneceksin? En fazla namaz vakitlerini belirlemek, kıbleyi tayin etmek. Ne bense bir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani on, bizim şehirlerde var hocam eski camilerde. Böyle muvakkı taneler. Evet, şahsede başında da var ya böyle bir şey. Evet. Ama diğer taraftan şey yapılınca, nedir o? Nasat e, Onlar yok. Onlar aşıyor. Bu sınırı aşıyorlar. Evet, evet. Hakikaten hocam, o dönemi de anlamış oluyoruz. Kadir hocam, sen o şeyi söylemiştin ya, tadı zadeliler, çekişmesi. Oradaki mantık da buradan çok rahat anlaşılıyor hocam. Hı hı. Ve tu haram. Ha, bundan ötesine uğraşmak haramdır. Bu doğru bir şey değildir. Ha, i̇laç gibi. Hümme tekellemehu Hocam, böyle okumak daha mı doğrudur? Kadir hocam. Evet. Alen insafi ya tekelli mu diye Teke, okuyalım tekellüm yani. yapalım ee, ama şey. sonrasında hocam diğer diğer cümlede evet. ve in tekelleme diye geçiyor onu orada neyse değil kullanmıştır evet yani hani böyle bir irtibatlı gidiyor ya hocam evet. o onu düşünerek dedim neyse tümme tekelli muhu insafi yani böyle ne diyelim insaf ölçüsünde yani makul belli ölçüde. bir vicdan nasıl, nasıl hocam? Böyle makul ölçüde falan diyoruz ya. Heh, aynen. Makul ölçüde kelam yaparsa la <gülüyor> yukrav yani bu kötü e, şey erik görülmez diyor. Değil mi hocam? Hı hı. Yani böyle inatçılık yapmaksızın sapkınlık evet. olmaksızın şey yaparsa bunda sıkıntı olmaz diyor.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 ve onu reddetmek isterse la yukrav. Bu durumda da gerek görülmez. Gale dedi ki ve semirtul qadi el imanen işte kadı imamı işittim. Bu da kim herhalde? O hulasada bahsedilen bir kadı herhalde. Şeyde önemli değil şu an. Kimliği de önemli değil. Biz fikirler üzerinden konuşuyoruz zaten. <gülüyor> İn arada tehcil el xasmı kişi selam yaparak hasmını, yani rakibini, muhatabını mahcup etmek istiyorsa, yerin dibine sokmak istiyorsa, utandırmak istiyorsa ee, yakfuru, yakfuru daha doğru değil mi hocam? Ha, olur. Küfre, yani. küfre girmiş oluyor. <gülüyor> Kale dedi ki, herhalde bunu sahibul hulasa söylüyor, hanefi fakihimiz. <gülüyor> Demek ki hocam bu bizim Anadolu coğrafisi bu tarafta bu Buhara Hanefileri Buhara Hanefi anlayışı daha baskın çıkmış hocam. onu görüyoruz. Bu iki hep olmuş. Bu Şam ve e, Kahire'de de mesela güçlü olmuş. Özellikle Şam'da İbn Ebiliz falan var biliyorsun. Evet. Oralarda o... yani bir, bir o var bir de şey de söylerler ya abi. E, bu Yavuz Selim'in Mısır fethinden sonra. Hı -hı. özellikle oradaki ilim mirasının bu tarafa da aktığı yani Hı -hı. ben iki kanattan gelince çok şey oluyor yani baskın oluyor o anlaşılıyor kâle dedi ve indi bana göre la yakfuru yani küfre girmiş olmaz ve yukşâ aleyhi el kufru yani korkulur küfre girmesinden korkulur sadece korkulur küfre girmiştir demek doğru değil diyor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 Göz, Göz alışınca hocam, ayeti var ya Evet. Göz alışınca hocam yani böyle selamet sülaleyi selamet okuyor şey yapıyor. Şeyde <gülüyor> evet, ayet var ya hocam. Evet. Doğru diyorsunuz hocam. Ee, sözün özü. Değil hocam? Evet. Sözün evet. özü. Burada söylemek istediğimiz şey şudur. Ennel akkaide sahihate yani doğru itikad doğru akaid ve men yakwiha minel edilletis yani onu böyle açık delillerle güçlendirecek şey kema tu'essiru fi kulubi ehli'l din gibi yani din ehlinin kalplerinde bunu kökleştirecek şey nedir işte böyle açık deliller değil mi açık deliller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 yakini bilgi, kesin bilginin meyveleri gelir. Kezeliken akkaidul batilet, batilet tam tersi için de benzer bir durum var. Yani bu yanlış akkaidde ne yapar? Tü'siruh fil kalbi kalpte kökleşir. Ve teb'iduhu an hudurir Rabbi. Kişiyi ne yapar? Rabbin huzurundan uzaklaştırır vat tusav kalpleri karartır. Vat evet. tuzayfu yaqinihu o yaqini kesin bilgiyi ortadan kaldırır evet. ve tüzel zili dine. Dinini ne yapar? Sarsak. Böyle eee evet. sarsar. Tamam evet. Yani burada tamam mı? Biraz da yanılmıyorsam söylemin sözün gücüne vurgu yapıyor. Yani Hı. yanlış insanlar da öyle süslü sözler kullanabilir ki evet. tamam mı bunu birtakım şeylerle güç güçlendirebilirler ki insanların zihinlerini kalplerini değiştirebilir değiştirebilir evet. ama burada bizim ne yapmamız gerekir diyor e, sağlam delillerden hareket ederek doğru inancı insanların kalplerinde kökleştirmeliyiz ki böyle iman sağlam olsun yakini bilgi ortaya çıksın diye belirtiyor. Benim anladığım bu. Yanlışım var. İyi kelam, kötü kelam. <gülüyor> i̇yi kelam <gülüyor> kötü kelam yapmış oluyor yani hocam. İyi kelam kötü kelam ayrımı yapmış oluyor. Yani biraz daha işi evet. diye çekmeye çalışıyor Ali Elkari. Aynen. Yani muhtemelen birinci kısımla kastettiği şey ehl Sünnet kelamı. Değil evet. mi? Abi? Evet. İkinci kısımla kastettiği şey de Mu'tezile kelamı. Hocam şu an Ali Elkari bir akaid metnini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 Doğru. Ya biraz da hocam bu ehli hadisin arasında bulunmaktan dolayı olan bir şey mi? Tabi tabi hocam yani. zaten Ali Elkari de yaşadı? Yani Mısır'da yaşadı Mekke'de. daha sonra Mekke'de yaşadı uzun bir süre. Orada, evet. Doğru. Yani, o yüzden Doğru. onun çevresi çok önemli bu konuda. Bir de hocam zaten hadi, asab hadis ulemasının dili çok sert oldu hep salih boyunca falan. Hakikaten etkili olduğu yerlerde fiziki anlamda gücü de kullanabildi vesaire. O yüzden Ulema bir, hep onlara karşı bir şey hisse, yapmak zorunda kaldı. Yani ama iyi iş yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Tarzında. Bir de o muhidler yaşadığınızı düşünün. Ali Erkari gibi. Doğru. Bence biraz şeye getiriyor. Yumuşatmaya geçti şu an. Oradan metne geçecek. Doğru. Doğru. Bakın. Yani daha bir üç, e, dört, beş sayfa var hocam. Daha bitmedi. <gülüyor> daha kese atacak. Evet. E, ben Hiye Akwa'ya esbbi su ilhatimet. Yani evet. aksine bu eleştirdiği anlayış, eleştirdiği yanlış itikat, bunlar nedir? Ee, çok kötü bir sona götüren güçlü nedenlerdir, değil mi? Sahiplerdir gibi bir şey diyor? Neselullah el afa afiyeti. Yani biz Allah'tan e, bağışlanma ve yani selamet, sağlık, sıhhat onu harca ederiz. Şimdi arkadaşlar, yani ben e, medrese hocalarından da okumuştum. Bir hocam, e, ben Ela Teradi okudum bunu. Dedi ki, evlat dedi, o öyle okunmaz dedi. Onun edebi dedi, Ela Yura'dır dedi. Mi? Görülmez mi? Yani Görmez misin? <gülüyor> gözüne sokmaz, olmaz. Görülmez mi? Böyle ortaya söylenir diye söylemişti. Allah rahmetiyle. Hocama. Ela yura görülmez mi? Şeytan, erade en ne şeytan. Giza arada en yesli be iman el abdi bir Yani şeytan, kulun Rabbine karşı olan imanını çekip çıkarmak istediğinde. Ve innahu la yeslibuhu buhu Yani esasında kul kuvvetli durduğunda onu çekip çıkaramaz. Ancak hangi durumda?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 Ehlüsünet kelamı kendisini Muhtizile karşıtlığında inşa etti. Evet. O yüzden de en büyük rakip olarak Muhtizile'yi koydum. Ben biraz şeye de benzetir. Manitürk filmlerinde vardır ya, keşke baş başa şartlarda tanışmış olsaydık derler. Hani iki düşman ailenin çocukları. Şimdi biraz öyledir. Aslında eşerlik Mutezile kelamının devamıdır. Ancak ona karşıt olarak kendini inşa ettiği için Muhtizile kesinlikle kötü durumda olmak zorundadır. Çünkü sen varlık sebebi onun yanlışlığı üzerinden konumlandırıyorsun. Halbuki aynı şeyi aslında. Yani. O yüzden e, az evvel söylediğin o bakış, e, bizim şu an modern zamanlarda yapabileceğimiz bir bakıştır. Geçmiş bile nasıl da, yani mutsuzluk e de kelamı kordu, şöyle katkya mümkün de çıkmaz. <gülüyor> çıkmaz yani, çünkü onu ya, o mualefet üzerinden konumlandırdı kendisi. Ya, ya şunu söyleyeyim hocam, yani. E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 ama hocam gösterdi. O zaman fark ettim diyor. Yani orada öyle geçmiyordu. Yani mesefinin bir sırım artık. Neyse bilmiyorum. Etalle diye geçmiyor. El Mutezile el muhalifetu diye geçiyor. Yani muhalif Mutezile şeklinde. Aslında yani abi tartışmalara baktığın zaman yani kelamcı kelamcı tamam te'den onu ona karşı koyuyor ama yani bu eee hadisin ee, o sert söylemini de çok fazla yansıtmıyor hocam. Evet, evet. Benim kararatım <gülüyor> var. Bir de ben de bu e, Maturidi de Eşerli'yi de ayırmak gerekiyor. Dediğin gibi yani bu e, Eşerli Mutezile'nin karşıt bir devamı dedin ya. Evet o doğrudur. O şekilde gidiyor. Ama yani Maturidi tamam o da Mutezile'yi eleştiriyor ama ama evet. onun da şöyle bir iddiası var. Hani diyor ya bu Mutezile kendisini adam alanı giden atları zannediyorlar. Hayır, onlar sadece onlar kelam yapmaz, biz de kelam yaparız gibi bir şey var. Hocam ee... yani o, onun yetiştiği yerde de böyle bir şey de yok yani. Bilmiyoruz çok fazla da yani evet. yorum yapıyoruz. Yani mutezile kelamının etkin olduğu okullarda yani bu mutezile şeyi var bölgede evet. ama Cüccaniye, İyaziye, burada şey yok yani tamamen farklı bir çerçeve. Hocam neyse hocam ya. konu konuyu açıyor yani. Evet evet. Aynen. Burada sadece bir küçük şey söyleyeyim. Bizim Mehmet Kalaycı hocanın nefis bir makalesi var bu konuda. Eşarinin hmm. ihvali, e, ihmali diyorum. İhmal, ihmali. Orada eee Mehmet hoca şöyle güzel bir şey söylüyor. Eşerî kendisinin ne olmamak üzerinde, yani Mutezili olmamak üzerinde kurguladı. Maturidiliğin maturidiliğin daha rahat ne olduğunu ortaya koyan bir bakış şöyle. Evet Senin en önce evvel isabetle söylediğin gibi maturidi illa muhtezile karşısında ben bir şey yapayım diye değil. Ben buyum arkadaş benim şeyim bu diye ortaya koy. ve sen de benim muhalifimsin diye. Daha rahat, daha kendini ifade eder ve böyle bir işte eşerlikin baştaki hali gibi böyle kınıp sıkınan işte bizde bunlara karşı mücadele için bu işi yapıyoruz de diyen tarzı diye çok rahat ben kelam yapıyorum bu iyi bir şey der tarzı yani. Ya bir de şey hocam yani sonuçta şaka maka e, yani e, mutezile Hanefi bir de yani Muhtezile'nin geneli Hanefi neredeyse tabii. Böyle ufak şeyler var Yani Aynı mahalleden geliyorsun Tamam Tartışırsın edersin Onlarda edersen, da o kalbı var biliyorsun değil mi? Bu şey Tabi tabi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 Nerede kaldık? Ve <gülüyor> yine bu eleştirilen kelamın zararlarından devam ediyor. El havdu fi ilmi kelami, kelam ilmine dalmak ve terkul ilmi bil bi ahkamil islami müstefadeti minel kitabi ve sünneti ve icma'il ümmeti nedir?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 Sanki biraz şeye telmih var hocam İmam ve şariye telmih var. <gülüyor> <gülüyor> 40 sene de daha. Evet. <gülüyor> evet, olay çok farklılaşıyor şimdi. Ee, yani bazıları 30 sene uğraşmıştır kelamcı olmak için. Evet. Ümme <gülüyor> ya çalışmıştır, gayret etmiştir ve yetekellle mübima yuafı o kelama göre kelam yapmıştır konuşmuştur. Ve yedfu yunafihi yani o kelama karşı olacak. Onu ortadan kaldırabilecek şeyleri ne diyelim def etmiştir. Onlara karşı durmuştur. Ya hocam vallahi billahi çok komik burası ya. Ve sevile an mana ayetin ev hadisin. Ya bu kadar aşağı olmaz ya. Ya bu adama diyor tamam mı? Bir ayetin manası, bir hadisin manası sorulsa meseletin muhimmetin fil furu'il mutaallikati bit tahareti ve salati ve sovmi. namaz, oruç bununla ilişkili böyle dair önemli bir mesele sorulsa kâne cahilan arhamı. Bilmez. Yani o kadar şey, Kelam 30 otuz yılını verir, uğraşır falan. Ya işte namazın lükünleri nelerdir? İşte şurada şunu yapsa ne olur? Bunu sorsan cahildir. Ve sakin tenfiya. kalır. Ma enne cemi'el akaid tabit et ne diyelim? Tabit eti fil kitabı katliyen. Halbuki ya arkadaş bu kadar 30 yıl kelam uğraşmasına gerek yok. Kitapta zaten mevcut. Böyle gerçek hakaydı. Tamam kitapta mevcut. Ne uğraşıyorsun kendini görüyorsun arkadaş. Aynen. Uğraşmana gerek yok. Ve fı sünneti zanniyye. Zanniy olarak da sünnette bulunmaktadır. de bu nedenle ya işte hocam bu bizim kelamcıların en çok şey yaptığı. Ya bu ayetleri bağlamında koparıp hah, şey gibi öyle ne bileyim yaylım ateşi gibi karşısındaki adama karşı kullanması. Bala Allahu Teala herde bela bu insanlara ulaştırılan şeydir. Ey kifayaun lehum fil muvğitte fi emri maashim ve maadhim. Yani esasında bu yeterlidir insanlara. Yani bir nasihat, bir öğüt olarak. Yaşayışlarında ondan sonra, öldükten sonra nereye gidecekler? Ona ilişkin. Bunların hepsi yeterlidir. Ve kaili allah Teala yine allah Teala buyurdu ki اَوَلَمْ yekfihim Yetmedi mi onlara? Enna اَنْزَلْنَا aleykel الْكِتَابَ يُتْلَا عَلَيْهِمْ Yani onlara okunan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 ne diyelim, jenerasyondan veya o akımdan diyelim, abi biz hem akademi hem diyanet kanadında giden adamlardı. Evet. Vazik mazik yaptığımız için hocam, bu <gülüyor> ayetleri okurduk ya. Yoksa bakbul olmuyor. hatta, Arapçasından da okumak lazım. Tabii tabii, şöyle bir ayında çatlattım bu hocam, tamam yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> yine devam ediyor. Enne me'an al, me'ana ilmi kelami ve cedel yani kelam ilmiyle uğraşmanın sonucu dedelle uğraşmanın sonucu ile hayrete fil hal halihazır insan neye uğraştırır karmaşaya ereddüde tam yani, kelamla uğraşan adamın kafası karışıktır sonucu eee ve fil bu sonuçlarda da ne vardır sapıklıklardır ondan sonra şüphe vardır. Ama alâ İbnü'r-İbnü Rüşd dinil Hafîdühü. Ha İbnü'r-Rüştün dediği gibi şimdi buradaki İbnü Rüştü kastetmiyor değil mi abi? Bu şey hakîk olan o selefçi olan. değil mi? Var cet, cet var. O fakih olan. Bu torunu bizim meşhur İbnü Rüştü Tefâkkütü tehafütü felsefeye yazdı. Ama bu İbnü Rüşt de zaten şey değil mi fakih değil mi hocam? Dedesi bu konuda meşhur. Ee, fakih, fakih olarak. Evet, dedesi çok meşhur. İbn Rushd el Ced, dedesi meşhur. Hı. Bizim İbn Rushd'ün de fakih yönü var ama esas şey olan fakih olan dedesi. Hı. Anladım. Vahve min alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam yani bu kimdir bu i̇bn dediğimiz diyor. Filozofların bakış açılarını en iyi bilenlerdendir. Ve onların sözlerini şu kitabında da yazmıştır. Taafütü Taafüt. E, şunu da bir söylese ya. Yani bu Taafütü Taafüt kime karşı yazmış? Değil mi? Gazaliye karşı. Yalnız i̇bn de evet, evet. sağlam, kerem düşmandır hocam. Ağır, evet. Ağır, ağır lafları var. <gülüyor> hocam herkes herkes kelam düşmedi ya. Yani e, bu sebepten dolayı acaba kelamcılar emlete gider mi hocam? Çok günahını aldıkları için mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hocam yani e, dünyada bu kadar başka kimse bu kadar şey almamıştır herhalde. Yergi almamıştır herhalde. Sevgi almamıştır herhalde. Evet. Hocam şöyle şu ibareyi şöyle okursam, doğru doğrulur mu? Ve evet. menillezî âle fil ilahiyyâti şey'en ya'tettü bi'hi Yani evet. kimdir? Tam ilahiyatta bir şey önemseyerek söyleyen kimdir? Evet. Kendisine doğru itibar mu? edilecek bir şey ilahiyat konusunda kendisine itibar edilecek bir şey söyleyen kimse kimdir? Ve kezalike El-Amidiyyü Seyfettin Amidi aynı şekilde Efbalüh ehl-i zemanihi zamanının en faziletli insanlarındandı. Burayı fiil olarak mı okusak bilmiyorum hocam. Fiil okuyalım ee, bari. Çünkü neklo, va neklo garip. Vakafa fil Yani şunu mu demek istiyorum? Vakafa fil mesailin. İbari hayır. Şey de olabilir hocam dediğin gibi e, şeyin amedi'nin haberi kabul edip, eftale zaman gibi Waqif'in film ibari hayırım gibi de olabilir yani. Evet. evet Recai hocam bir şey söylüyor hocam Recai hocam siz nasıl okursunuz bunu Waqif'in diye daha şey geliyor. Evet, haber. Yani o zamanının geliyor. en şeyi. Evet. Ha, yani burada Amidiyika kaşe yapıyor, değil mi? Evet. Yani, evet tamam. Zamanının en önde geleni ama yani bu e, büyük konularda uğraşırken orada şaş kalmıştır. Çok çok çok önemli bir şeydir, alimdir. Yani biraz bu kelami meseleleri işaret ederek, herhalde onu kastediyor değil mi hocam? Onlarla uğraşırken yine biraz böyle bir şey ulaşmak eşeği götürür dedi ya Şek ve böyle şaşkınlar bir sonuca varamadı. Evet. Vesaire evet. gidiyor. Örneklerini veriyor herhalde burada da. Aynen. Doğru. Doğru. Eyvallah sevgili hocalar. Ve kedalikel gazeliyyu. Ha gazaliye gelirsek. Inteha. Akhire amrihi ila tavukfi ve hilirel mesailil ilil kelamiyet yani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 bir şeyde düşünmemeyi de ifade ediyor. Böyle enteresan evet. bir boyutu var. Yani kelamın meselelerinde nasab burada durdu bıraktı gibi görünüyor buradaki şeyi. Evet. Yani, yani kelamın yani meselelerinde tamam. çok uğraşman. O karışık lafa karışıklığını bıraktı. Onlarla ilgilenmeyi bıraktı. Sonra arada an tilket buluki. Ha bu bu kelami yolları terk etti. Yüz çevirdi. Ve akbele ala ehatitir resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Doğruya geldi, düzeldi. Hazreti Peygamber'in hadislerine geldi, yöneldi. Tematir. Ve bu şekilde öldü. Vel buhariyyü ala Nasıl hocam? Evet. O vel buhariyle ya yani öldüğünde de buhari de onu Göğsünün... tasdik göğsünü sıvazladı imanı tam olmuş oldu hocam ben şey anladım bunu. buhari'nin kitabı onun göğsündeyken öldü yani buhane sahiye öyle öldü yani gelen kitabı yoktu evet. evet yani o o anlam da çıkıyor abi yani böyle sarmalamış böyle bakalım dört ne ha. diyor Al yani, bak şimdi Sahih Buhari diyor mesela burada açık e, dip noktada. Evet, aynen. Şimdi hocam e, bütün hepsini söyledi söyledi felsefi kelamın zirvesi kim Fakhru Razi. O eksik kanıtsı olmaz evet. oraya geldi. Ve Kader Raziyullah falı fi kitabı iladiz hanfahu fi aksamizat. Zaten kısımları noktasında hazırladığı kitabında şunları söyledi. Bu şiirler biraz zordur hocam. Yani eğer yanılırsam beni düzeltin sevgili hocalar. Hocam. Nihayetu iktami'l-akul ee, Yani bu e, ne diyelim akılların cesareti. Evet. Tamam mı? Bunun sonunda italu ağlama vardır. Evet. Bağlanır. Evet. Yani sınırlıdır ve çok şey değildir. Evet. Ve gayetu sa'yil alimine velaluhu. Allah Allah. <gülüyor> Alimlerin, bilginlerin çabasının amacı sapıtmaktır. Sonu sapıklık. Ya. Ha, sapıklıktır. Ya. Gerçekten. Abi işin özü. Ehli hadis var. tam bir de ehli rey var. Hocam. Evet. Yani gerisi yalan hocam yani. Öyle, yok yani. şu, yok falan. Ee, onlar şeyi kapatan şeyler. Ve ervahuna fi vahşetin min ecsamina Bizim ruhlarımız böyle isimlerimiz bir vahşet içerisinde böyle durmadan didişiyor birbirini yiyor. Sanki böyle bir şey kastediyor hocam. Öyle anladım. Ruhlarımız bedenlerimizde dediğin gibi böyle bir vahşet içerisinde ne diyelim o dediğin gibi o eee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 suya diyor. Bir tarafta timsah var. Bir tarafta su aygırı var. Bir tarafta da köpekler var. Bazıları kurtulacak. Yani böyle can hıraş bir şekilde böyle can mücadelesi. Zannediyorum böyle bir şeyi kastırıyor. Böyle bu mi? sükunet halinde değil yani dediğin gibi böyle evet. bedenlerde huzursuz böyle dediğin gibi bir şey halinde. Tamam. Aynen, aynen. Ya kusura bakma biraz mideni eksiltirdik ama <gülüyor> e, olay <gülüyor> anlaşılsın diye. Söyledim. Gerçekten oluyor ya, en acısı o hocam. Evet. Ve hasilü dünyana eden ve Bizim bu dünyadan elde ettiğimiz ya sıkıntı milletin vebali Başka bir şey değil. Yani Fahri yerinden yerinden kalsa bunlar duysa bilmiyoruz. demiş ama bunu baksana. Yani öyle diyor bilmiyoruz.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 Bir de kusura bakma doğru der aldım hocam. Bak Beydük Ali söyleyecek şimdi. Siva Sivan en cem'na fihi qil ve kalu. Ha pardon ya şeye şurayı, şurayı okumadım. Ve la naser fi bahtina kullu umrina. Bak, Hı -hı. Biz ömrümüz boyunca bu araştırmalardan bir fayda görmedik. Sivan keriqalan ne en cem'na fihi qil ve kalu. O şunu demiş, bu bunu. Bununla uğraşmışız. Bununla ömrümüzü tamamlamışız diyor. Evet. Ve lakat teemmelte et kurgal vel menahicel Yani şimdi bu kelami yollar, felsefi usuller bunu e, düşündüğünde veya teemmelte olabilir mi hocam burası? Baktığımda razi atıfla değil mi? Evet. Doğru. Evet, i̇şte bu kelam yolları üzerinde... Ben ben olabilir hocam bu. Ben temâ görmedim gibi de olabilir. Aynen. Aynen öyle öyle. Teammel tutturuk kelamiyyete vel menahice felsefiyyete. Şimdi ben bu kelamın yolları, felsefi usulları bunlarla çok uğraştım. Temâ râeytühe yani görmedim fi alila yani bir hastayı iyileştirdiğini ve la bir kin şiddet karazı ortadan kaldırdığını görmedim. Doğru mu hocam? O fiili bilmiyorum doğrudur hocam. Ya bu devia Re kökünden geliyor böyle bir hı hı. şey var hocam. E, susuzluğu gidermek gibi bir anlamı evet. var. Evet. evet tamam. Ha, yani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 yani herhalde şeyi kast ediyor. Allah'a en yakınlaştırıcı yol olarak evet. Kur'an'ın yolunu gördüm diyor. Böyle düşünüyorum. Akra'u ispatı. ispat bağlamında da şunu okurum diyor. Ar-Rahmanu evet. er alel arşiste var. Evet. Ha, Rahman arşa istiva etti. Ve evet. ileyhi yes'adul kelime Güzel söz ona evet. ulaşır. İkrat diyor. İkrat da olabilir hocam. bunlar. Ekra'ı da olabilir. Bak burada burada şey koymuş hocam. Yani hemzeyi evet. şey elif hemzesiz koymuş. Öyle de olabilir. İkrat hı. fil nefi. Yani e, ispat, Allah'a ispat bağlamında şunu oku. Er-Rahman alelâ şiskeva. Veyle hiyas'adul kelime teyyibu. Bunu oku diyor. Vakra' fil nefi.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 yani benim gibi bir tecrübe yaşayan bir kimse arafe misle marifet. Yani benim ulaştığım sözcü ulaşır. Yani benim bildiğim şeyin aynısını bilir. Ve kaza قال الشهرستاني رحمه yani Şehristani takriben bağlayacak beni. Allah rahmet eylesin. Şehristani de dedi ki innehu lem yecid Al Falsafet ve Müklemiin, illa Hırrat ve nedeme Hay kale. Herhalde şey hakkında söyledi. Kim hakkında söyledi abi? Razi Şehrisaniden sonra değil mi? Evet, Razi sonra. Pardon Şe Şehrisanı Razi'den sonra değil mi? Yok, Yok. Şehrisanı önce. 548 Razi 606. Evet, şimdi Şehristani kimin hakkında söylüyor abi bunu? Bu şey e, kendisi söylüyor. Ben felsefeci ve kelamcıları sadece şaşkınlık ha, Yani şey, e, Razi e, Şehristani'den şey... naklederek söylüyor değil evet, mi? Evet, Ali Elkari Şehristani'den naklediyor. Evet. E, yani bu felsefecilerde, kelamcılarda sadece böyle evet. şaşkınlık ve pişmanlık diyor. Başka bir şey değil. Şöyle diyerek. La umri, nıqd zanetül kulla. Vallahi yemin olsun ki, e, zannettim ki yani bütün e, ne diyelim maahide hocam. İlim, i̇lim meclisleri, ilim kurumları diyebiliriz. Bugün üniversiteler falan. Ha, bayağı, süper evet. Yani tamam. zannettim ki bunlar, bunlar çok önemli yerler. Vaseger tu tarfi beyne tilkel maalim yani bütün göz açıp kapayıncaya kastediyor herhalde. Evet. Bütün evet. yani evet. böyle göz nurumu, emeğimi hep bunlar arasında geçirdim. Evet. Hayatımı bu şekilde geçirdim. Felem evet. ara illa vad'an kaffa ha'ilen. Fakat gördüğüm şey nedir? Şaşkın bir adamın göz göz kapağı gözü kapağını indirmesidir. Diyebilir miyiz abi? Öyle şaşkın olmuş gibi böyle, Heh. aynı şunu kast ediyor herhalde. Olabilir abi. Öyle Hı -hı. Olabilir. Evet, Recep hocamın farklı öneri, önerisi varsa onu da alabiliriz. peki gibi anladım. Keffe hayırim, böyle gözleri açık kalmış. Heh, eyvallah. Hemen hemen şey, aynı mani hocam. Yani evet. o kadar uğraşmış ki ne yapacağını şaşırmış, böyle hani tavşanın gözüne şeyi tutarsınız ya hocam bir hani, şey tuttuğunda kaçamaz ya aynen aynen ala zuknin av tarian sinne yani böyle e, herhalde şunu böyle çenesinden tutmuş böyle kalmış sakalından veya e, böyle yorulmuş tamam mı? zorluklarla felaketlerle karşılaşıp yorulmuş, bitmiş bir şey olarak gördüm. Biliyorum. Hocam, ee, Merve benim öğrencim elini çenesinin üzerine tutan diye anlam vermiş. Evet. Yani elini böyle çenesine evet. koymuş. Senin gibi az evet. evvel dedin ya böyle bir pişmanlık halinde veya dişlerini kırıyor. Yani evet. Böyle pişmanlık. Aynen. O zaman doğru anlamışız yani abi. Evet. evet. evet. evet. Yani, mutlu olmuyor Kela abi.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 Adam, Bayağı baktık. <gülüyor> Kelamcılar, <gülüyor> kelamcıların kela, çenesi düşüyor. <gülüyor> İsteriz. <gülüyor> Doğru. Abi yani şey gibi gidiyor ya. Yani bu hani tehafüt keleneği var ya. Onun gibi gidiyor. O ona tehafüt, o ona tehafüt. Biraz da damarımıza da basıyor. Ha yani damarımıza basıyor. Abi yani mukatim uzadı yani. Sanki bir hafif, şerh. Değil mi? halik evet. falan bu şekilde gidiyor. Hocam konuşuyorsak e, var mı? <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru. Kesinlikle abi. Abi ne yapalım? Burada bırakalım mı? Bırakalım abi. Bırakalım. Çünkü bayağı var. Tamam. tamam. Şöyle Söy, fazla altta da... Evet. Sayfa 31 hocam. Ee, Arkadaşların da sabrını çok fazla şey yapmayalım. Yormayalım. Sayfa ya, 31. Benim Burada... önümde... 88'de okuduğum e, matbaaya da ciltlettiğim bir kitap. Eyvallah hocam. <gülüyor> e, şimdi şeye şaştım. Peki ben bunun